Tamam. Ne kadar maaş alıyorsun? Asker ücret. Asker ücret. Şimdi asker ücret 4253 lira oldu diye açıklandı biliyorsun. Evet. Ama ondan sonra dolar birden fırladı. Dolar fırladı. Hemen şey 4000'lere, 4000'lerin altına indi diyorlar. Evet, i̇şte şubat gibi elinize geçecek. Evet. Nasıl hayatınıza bir katkı sağlar mı? Ne olur ne gider bu girişle? Hayatınıza işte. hiçbir katkı sağlamaz herhalde abi. Aynı şey oluyor yani. İyi. Ya bir tuvalet kağıdı 400 TL almış. Ya 700 lira, 800 lira. Ev kiraları öyle abi yani. Ev kira mı? Evet, kira abi. Çocuk var mı? Çocuk yok, bekarım. Çocuk şey yok. Bekarsın, evet. tamam. E, o zaman senin durum biraz daha nispeten. Aileye, peki anneye, babaya eve katkı? Anne babaya, annemle babamla kalıyorum. Annenle babamla, Burada, ha, babamla kalıyor. Babam çalışmıyor. Evet. Ha, o da yani daha yeni geldik. Ben afyonluyum normalde de. Öyle mi? Ben yeni taşındım buraya tamam, adamları. Tamam. İyi. Peki nasıl düzelecek bu işler? Vallahi çalışa çalışa biz abi. Biraz, diyor ki liderlerden birisi mesela herkes konuşsun diyor. Okay. Herkes konuşsun diyor. O zaman herkes şimdi, konuştu, e, de, şimdi ne, niye şey öyle diyor? Şey... Yani sen, bitti ya. İnsanlar konuşamıyor mu? Onun için mi öyle diyorlar? Ya bilmiyorum abi her şey bitti yani. Bitti. Nasıl bitti? Ben hayvancılık yapıyordum abi. Bir çuval yem 200 milyon olmuş abi. Çoyunu evet. satmaya götürüyoruz pazara. Adama bin lira dedim adam ne yapıyorsun diyor. E bunun yemeğini, samanı hiç düşünmüyorlar abi. Hayvancılık da bitti. Her şey bitti yani abi, Zor durumumuz, kötü. Ülke yangın yerine döndü diyor, liderlerden birisi. Doğru mu söylüyor o zaman? Doğru, doğru ya. söylüyor. Yani doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Kısa yangın yerine döndü bilmiyor. e Bu yangını kim söndürecek? Cumhurbaşkanı mı söndürdü? Öyle mi? Evet nasıl söndürecek? Nasıl ya fiyatları düşürecek? Dolar biz dolarına mı çişe diyoruz yani abi? İyi ama inat ediyor işte bu faiz konusunda. Ondan dolar yükseliyor. Nasıl doğru nasıl çözecek? Işte, vallahi bilmiyorum galorasını. orasını. Başka şey onlar diyeyim. bilecek. Evet, onlar bilecek abi. abi. Yani Cumhurbaşkanının aldığı bu kararlar sence doğru mu? Aldığımız kararlar o biliyor galiba. Ha? galiba. Ha? O biliyor galiba. O biliyor. Evet, evet. O biliyor.